Hocam başlayalım. Ee, neredesiniz? Hatay'da mısınız şu an? Yok ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Aslen Hataylıyım ama e, İstanbul'da uzun süredir İstanbul'da yaşıyorum. Böyle görev olduğu sürece Hatay'a gidip geliyorum. İnsanlar ben Hataylı olduğumu biliyor ama e, nerede yaşadığımı çok fazla bilen yoktur tabii. E, dolayısıyla İstanbul'da ikamet ediyorum şu anda İstanbul'da. Hocam ben yayını açarken TFF 1. Lig'in kalifiye hocalarından diye açtım haberiniz olsun. Benim Esta gözümde öyle bir isimsiniz. Süper kariyeriniz yok ama birincilikte yani göstermiş olduğunuz performans beni o, benim için o sıfatı hak ettiğiniz anlamına geliyor. Hocam teklifler geldi mi bu sene? Bu sene neden takım çalıştırmadınız? Ee, ona şöyle açıklık getireyim. İnan e, birçok kişi bana bu soruyu soruyor. Hatta yeni daha dün ve ondan önceki gün yine Hatayspor Spor yönetimiyle aram diyalogum çok iyi. Onlarla hala samimi bir şekilde görüşüyorum. E, onların da bu konuda e, enteresan. Yani senin ve ekibinin bu kadar donanımlı bir ekibin e, şu ana kadar boşta kalması nasıl olur? E, tarzında söylemleri. E, tabii doğal olarak e, bu sıkıntılı sürecin kulüplere yansıması da oldu. ister istemez. E, kulüplerin şu anda ekonomik anlamda ciddi e, sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde e, genellikle takımların daha çok, e, zaten hedefe giden takımlar belli. E, onun haricindeki takımların da şu ana kadar ki yapıları aşağı yukarı ortada. Genelde maddiyatın biraz daha uygun olduğu e, tercihler yapıldı diye düşünüyorum. E, tabii bunu söylerken birilerini aşağılamak veya birilerini yermek açısından konuşmuyorum ama tercih anlamında yöneticilerin bu anlamda tercihleri bizim de şu ana kadar e, maalesef herhangi bir takımla anlaşamadık ama e, şöyle söyleyeyim takım sayısını hatırlamıyorum yani çok ciddi teklifler geldi. Ee, üst tarafta bizim çalışmak e, istediğimiz Lig, Süper Lig ve TPP birincilik olduğu için oradan e, birkaç tane takımla sezon başında görüşmelerimiz oldu. Dolayısıyla e, birkaç takımla dolaylı yoldan e, bir diyalogumuz oldu. Onun haricinde şu ana kadar net e, bir transfer teklifi almadım ama yurt dışından bir teklif aldım yine. Oraya da ben gitmek istemedim şu anda yurtdışı Avrupa Avrupa mıydı Asya'ya falan mıydı yok e, Asya değil makeden Afrika de <gülüyor> make <Makedonya. gülüyor> hocam hocalarımıza e, böyle Balkan hocalı Balkan ülkelerinden çok fazla teklif var hani e, yani, orasını da bir basamak olarak görüyorlar Siz neden kabul etmediniz yani ben şöyle düşünüyorum ben bence bizimlik daha kaliteli yani e, ama işin diğer tarafı orası Avrupa' açılma konusunda biraz daha e, bizim Türkiye'ye göre daha avantajlı olduğuna inanıyorum. Çünkü e, birçok Avrupa ülkesinin tam ortasına kalmış bir e, ülke. Dolayısıyla e, bence evet orası iyi bir tercih olabilir miydi? Onu bilmiyorum. Daha önce hiç orada çalışmadım ama ligin kalitesine baktığımız zaman e, kendimizi geliştirebilme adına fiziki şartların çok yetersiz olduğunu biliyorum ben Makedonya'da. Yani e, yani kabul etmedim ama önemli bir takımda. Hayırlısı diyelim. Yani Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Sonuna kadar burada mücadele edeceğim şu an. Hocam giden, giden yerli hocalar da hep geri döndü. Yani Ümit Özat geliyor aklıma. Ümit Karan geliyor aklıma. Orada evet, çarşı, Hasan çalışıp alfa yapamadılar. Geri geldiler. Hasan Özer. Yani evet, sevgili Mustafa evet. Özer'in abisi. Yani e, evet. hocam orayı güzel bir basamak olarak görüyorlar ama sonuçta yine buraya geliyorlar. Ama burada zaten sizin bir piyasanız var benim gözümde. Yani sizin bence ona ihtiyacınız yok. Ama hani böyle kariyerinizde de böyle farklı denemeler yapmak da gerekir diye düşünüyorum hocam bu hani biz dışarıdan sizi destekleriz yani sonuçta Avrupa'ya giden yerli futbolcuları nasıl destekliyorsak siz de öyle desteklerdik. Biraz gözden şu... ama gibiyiz ee, ama. Akifciğim ben şöyle söyleyeyim buraya ciddi anlamda tırnaklarına kazıyarak geldim. Yani bu konumu yakalayabilmek adına çok ciddi sıkıntılar çektik ee, teknik adam olarak. Ee, çok kötü şartlarda çalıştık. Ee, fizik şartlar olsun, maddi manevi, çok sıkıntılı yerlerde çalıştık. Ee, böyle bir oluşumu yakaladık. Dolayısıyla bunu böyle çok e, böyle pamuk ipliğinde açıkçası böyle sarkıtmak istemiyorum. Yani işte Bayram Hoca bir çıkış yakaladı, bir başarı elde etti. Sonra ortadan kayboldu gitti denilmesini istemiyorum. Bu şansım eğer benim e, devam edecekse şu an itibariyle Türkiye'de devam etmesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte biraz da ihtiyacım var burada çalışmaya. Ondan sonraki süreçte tabii ki yurtdışı olabilir yani düşünebilirim. Hocam ben size söyleyeyim şu an TFF birincilikte puan ortalamanız 1.87. Hani bu ligin en yüksek puan ortalamalarından birisidir. Yani daha yükseğini ben görmedim. Yani evet, 3 üçüncü 5 evet. garanti benim gözümde. Yani şöyle söyleyeyim onun üstüne bir ek ilave edecek olursak Tuzla'daki Puan ortalamasıyla Hatay Spor'u birleştirdiğimizde biraz daha yüksek bir puan ortalaması çıkıyor gibime geliyor. 1.97'ye yakın herhalde. 2'ye yakındı yani öyle söyleyeyim. Olabilir. Ya 1.83 orada var, 1.87 burada var. Hocam 1.84 gibi bir şey çıkar yine. Oradan, hani maç konik kayıtlarına göre ben buradan görebiliyorum. Aynen. Hocam Tuzla Spor'da göreve devam ederken mi Hatay Spor'a transfer olmuştunuz? O dönem nasıl olmuştu? Yani Teknik direktör transferi mi gerçekleşti orada? Evet, inanılmaz bir olay oldu. Şöyle, biz içeride e, Kırşehir'le oynadık. 3-0 yenmiştik. Maç bitti. Yanılmıyorsam e, 6. maçtı. 5 galibiyet bir beraberlik almıştık. O araya kadar da hiç gol yemedik biz. E, lig'de açıklara gidiyorduk zaten. E, Avrupa'da da gol yemeyen tek takımdık. Hatta dünya yeryüzünde gol yemeyen tek takım Tuzla Spor'du o dönem. Şu anki yönetim Tuzla Spor yönetimi aynı yönetim mi hocam? Aynen. Şu anki Aynen. oluşum. Hı. Tabii onları evet. Daha sonra üstüne şey yaparız bir ek yaparız onları. Altıncı hafta sonunda Hatayspor Spor kulüp başkanı, Fahri kulüp başkanı diyelim, belediye başkanı Sayın Nusru Savaş beni aradı. Maçtan hemen sonra tebrik ediyorum hocam 3-0 kazanmışsınız falan deyince mutlu oldum. Yani dedim ki evet yani buradaki başarımız üstlüklerinde artık dedim herhalde dikkatini çekiyor. Artık yavaş yavaş dedim İnsanlar alt tarafta ne olup bittiğini görüyorlar. Ki e, bizim dedim bundan sonraki süreçte daha iyi şeyler yapabilme ihtimalimiz doğuyor tarzında düşündüm. Sonra tabii konu açıldı, açıldı, açıldı. Hocam dedi akşam dedi uçak biletini alıp Hatay'a geliyorsun dedi. Hocam dedi. siz hani oraya göreve çağrıldığınızı bilmeden gitmişsiniz gibi bir şey olmuş. Yok şeyim, gördüm, şöyle biliyorum. telefon ilk arandığım zamanki e, muhabbet Öyle hoş beş muhabbetiydi yani. İşte hocam iyi gidiyorsunuz maşallah öyle böyle filan. İşte nasıl gidiyor alıyor musunuz paranızı iyi mi şöyle böyle filan durumlardan bahsedilirken. Sonradan en son telefonum e, en son safhasında hocam dedi akşam uçak biletini alıyorsun dedi Hatay'a gidiyorsun dedi. Hayırdır başkanım dedim. ile dedi yollarımızı ayıracağız dedi. Ya dedim şaka yapıyorsunuz başkanım şimdi ben inanamıyorum nedeni şu. Daha yedim maç Hocada İlan Palut. İlhan Poluk bir sene önce pliyof final oynamış. Oradaki birçok futbolcu taraf e, futbol e, kesiminde e, saygınlık kazanmış bir teknik adam. Çok ciddi, evet. Karılı bir teknik adam ki benim aile dostum. E, neyse biz tabii inanamadık. Yani bu işin dedim altında farklı bir şeyler var. Başkanım ben dedim kafam ya, geç, kafam geçiyorsunuz. Hocam yani. siz piyango muamelesi yapmışsınız yani bu teklife anladığım kadarıyla. Yani biraz öyle oldu çünkü onu o teklifi başka birine de söyleseler, başka biri de inanmaz yani. Bir de Hatayspor 7. hafta sonunda ligdeki puan durumu 5 sıradaydı. Yani öyle çok üst tarafla arasında puan farkı da yoktu. 5 puan vardı galiba. Yanılmıyorsam. Evet. Tabii tabii 5 puan vardı. Yani ne bekliyorlar ki falan diye düşündüm içimden öncelikle. Yani bu, bu daha sezon yeni başlamış. E biraz daha sabretmeleri lazım diye düşünürken. baktım iş ciddiye bindi yani sonra... Belediye başkanı 2-3 saat sonra yine aradı. Yine arayınca artık ben e, teknik ekiple ben bir toplantı yapma gereği duydum. E, İstanbul'da yaşıyorum. Onlar da benim bulunduğum bir yerde bir mekana çağırdım. Hepsiyle beraber onların görüşlerini aldım. Öncelikle teknik ekibimdeki e, hoca arkadaşlarım bana gitmemem konusunda çok ciddi baskı yaptılar. Hocam gitmeyelim. Bak biz burada çok güzel. İstanbul'da konum nasıldı hocam? Nerede miydiniz o zaman? Tabii canım açık ara liderdik biz. Biz gol yememiştik anladım. bu haftaya kadar. Anladım anladım. Beş galibiyet bir beraberliğimiz vardı. O da Sakarya 0-0 kalmıştık. Dolayısıyla e, biz tabii teknik ekibimin görüşüne de saygı duydum ama benim de teknik adam olarak bir hedefim, bir hayallerim vardı. Yani bir e, bulunduğum lig neresi olursa olsun bir üstünde hocalık yapmak. Sonuçta ben futbol oynarken e, TFF birincilik ve süperlikte oynadım sürekli. Oradaki ambiyansı bildiğim için ben kesinlikle üst tarafta değil, hocalık yapacağım. Yani bir de Hatay'ın çocuğu olduğum için daha önceden de orada Hatay Spor'da görev aldığım için benim karakterimi, hocalığımı bildikleri için muhtemeldir dedim. ilandan sonra bana böyle bir, bir teklifle gelmişlerdir diye düşündüm. Bunu ekibimle paylaştığımda e, ekibimin çoğu bana gitmemem konusunda baskı yaptı. Hocam gitmeyelim burayı çıkartalım seneye bak İstanbul burası öyle avantajlı, böyle iyi, böyle olur, şöyle olur falan diye. Ben dedim ki arkadaşlar ben e, Hatay'ın çocuğum benim e, Hatay ile alakalı farklı bağım var Hatay eğer böyle bir ihtiyacı varsa ben Tuzlaspor yönetim kuruluyla bunu görüşeceğim onlara güzel bir şekilde ben bunu izah edeceğim böyle alıp başımı çantama gitmeyeceğim dolayısıyla eğer buradaki bazı sıkıntıları yoluna sokabilirsek Tuzlaspor'da biraz sıkıntılarımız vardı bizim teknik ekip olarak. Onları yoluna sokabilirsiniz. Oh, oraya da ilk hafta göreve gelmişsiniz yani sezon başı almamışsınız. Tuzlayım mı? Tuzlayım, evet. Yok, sezon başı geldim. Kampa falan biz beraber, o takımı beraber biz kurduk yani öyle söyleyeyim. Ama yani ilk maçta, ha, o zaman şey olmuş tabii. Maç boyunca biraz yanına bideyim evet, Olabilir. Devam edin. Çünkü o kamp dönemini falan transferlerin hepsini bizim onayımızla yapıldı. Bizim onayımız derken orada çok ciddi bir ekip kurmuştuk. Hem sportif direktörümüzle beraber yönetim kurulumuz çok çok ciddi bir şekilde arkamızdaydı. Hangi oyuncuyu istersek alıyorlardı ve doğal olarak orada çok güzel bir oluşum olmuştu ve herkesin birinci tuzla çıkar mantığı oluşmuştu herkeste. Biz o takımla işte teknik ekibimin bana sürekli serzenişte bulundu. Hocam gitmeyelim bak burası çok iyi imkanlar öyle böyle falan diye. Arkadaşlar ben gitmek istiyorum dedim. Hatta bunu yönetim kuruluna dedim ileteceğim. Eğer bizim e, sıkıntılarımızı giderirlerse o zaman gitmeyi düşünmem. Ama sıkıntılarımız hala devam edecekse ben bu kadar başarının üstüne burada dedim daha fazla kendimi yıpratamam ve müsaade ister gideriz diye konuştuk. O hafta boyunca zaten Türkiye'de e, aşağı yukarı herkes biliyordu yani benim Hatay Spor'la adımın anıldığını. E, dolayısıyla biraz e, moral motivasyon olarak da biraz yürüyordum. E, geriye gittik yani takımda. Biraz olayın dışına çıktık. Çok duygusal bir ayrılık oldu aslında. Ben kariyerimde ilk defa ayrılmıyorum bir takımdan ama mesela Tuzla Spor'dan ayrıldığımda ciddi anlamda benimle beraber birçok futbolcumuz gözyaşı döktü. Yani çok ciddi bir takım yakalamıştık orada. Çok müthiş bir ilişkimiz vardı oyuncularla. Doğal olarak oradaki başarının kalıcı olması gerektiğini, daha sonraki süreçte, bizden sonraki süreçte her türlü desteği onlara vereceğimizle alakalı biz yönetim kurulundan böyle bir müsaade istedik. Yönetim kurulunun e, tabii söyleme Türkiye'de başka hoca mı kalmadı? E, bizim hocamıza niye göz dikiyorlar tarzında böyle bir e, komik söylemler. Evet. E, doğal olarak tabii hafta sonuna kadarki süreç e, bize biraz daha Atay Spor'a yakın gösterdi. Do doğal, doğal olarak benim de pazar günü Son maçımız Bandırma'yla çok trajedi bir maç oynadık yani çok 1-0 öndeyken 2-3'ü bulacağımız bir maç uzatmalarda 2-1 yenildik bir sürü entrika doluydu maç anlatmama gerek yok sonra Ankara'da Hatay Spor'un Ankara Spor'la maçı bir gün sonra gittim onu tribünden canlı izledim ve hafta içinde Hatay Spor'a gidip imza atmıştım 7. haftada. Bandırma da lider bitirmiş hocam hani şimdi siz konuşurken baktım lider takıma yenilmişsiniz şampiyon takıma yenilmişsiniz. Ee, tabii bandırma takımı bandırma takımı bizim eee 6. hafta sonunda yanılmıyorsam 5 ya da 6 puan gerimizdeydi. Yani bizim Ama oraya... sezon sonu bandırma şampiyon olmuş. Tuzla playoff'tan. Manisa FK'yı yenip. Aa şu. Daha çıktı. daha gelmedim tabii işin Hatay'ı Tabi kısmı var. Hatay Spor'da çalıştıktan sonraki süreçte ayrıldıktan sonra Tuzla Spor'dan bana yine teklif geldi. Dediğim gibi orada benim teknik ekip olarak bizim bazı durumlardan hoşnut olmadığımız olaylar olmuştu. Genel anlamda konuşuyorum. Dolayısıyla ben görevi kabul etmedim. O takım playoff'tan da çıktı yani. Öyle söyleyeyim. Yani Evet hocam. Hocam hala nasıl borçlu olduğunuzu anlamaya çalışıyorum millet. Halktaki <gülüyor> yorumlardan öyle görüyorum ben. Şurada da bir tane güzel bir soru vardı. Ekrana yansıttım. Bayram Hoca eğer Hatay'dan teknik yiyorsa yine gelir mi diyor ama e, Ömer Hoca da çok başarılı orada. Hocam yine bir gün yollar Hatay Spor'la kesişir mi diye sorayım o zaman ben size. Şunu söyleyeyim ben e, karşılıksız tabii Hatay Spor sevdamız. Çünkü ben oranın çocuğum. Ben oradan yetiştim. Ben oraya çok ciddi emek harcadım. Futbolculuk döneminde çok önemli paralar kazandırdım. Bonservis parası o dönem ııı e, Hatır sayılır paralar kazandırdık. Daha sonraki süreçte ikincilikte Hatay Spor küme düştü diye herkesin gördüğü bir Hatay Spor takımını ikinci yarı ikinci maç oynanmıştı. Son 14 ya da 15 maç vardı. Küme düşmüş dedikleri bir takımı ben e, yönetim kurulu da dahil buna şu anki mevcut belediye başkanımız Lütfü Savaşı'nda bu söyleme hala kulağımda çınlıyor. Hocam hiç önemli değil. Biz bu seneyi Düşelim ama önümüzdeki sene iyi bir yapılanmayla direkt çıkmamız lazım. 3 lige düşeceğiz. Bir sene sonra iyi bir yapılanmayla bir üstüge çıkacağız. E, mantık orada oydu o dönem. Ben de kesinlikle ben böyle bir e, mantığı kabul etmiyorum dedim. Bu takım bu senelikte kalacak. Öyle ya da böyle itekliği itekliğe bu takımı ligde bırakacağız. Bunu söylerken çok ciddi bir e, sorumluluğun altına girdik yalnız. Elimizde mevcut oyuncu sayısı çok az. İmkanlar sıfır. Fiziki şartlar yetersiz. idman yapıyoruz. Geliyoruz. Yemek yok. Yani o kadar ciddi Hatay Spor sıkıntıların içinde boğuşurken biz orada e, önemli bir göreve devralmıştık. Ve o takımı sezon sonunda ikincilikte bıraktık. O takımın temelleri aslında o günden atıldı buraya kadar. Hatay Spor'un beni... 2016'da. Evet. 2016 yılıydı. Hatay Spor'un beni Tuzla Spor'dan e, göreve çağırmasının herkes tarafından Şöyle bir algısı vardı. İşte yani Hoca'nın da genç hoca işte tecrübesiz bu ligde çalışmadı. O bu filan ama İlhan Hoca da çalışmamıştı üst tarafta. İlhan Hoca evet. da daha önce kariyerinde hiç teknik adamlık yoktu. İlk defa Atay Spor'da 2-2,5 sene çalıştı. Ama benim aşağı yukarı bu 10. senem yani teknik direktörlükte. Ee, saygı duyuyorum tabii. Bu kime niye o görev verildi veya bize verilmedi diye böyle bir algım kesinlikle böyle bir şeyim olmadı. Ee, Ömer Hoca konusuna gelecek olursak... E... Çok başarılı. Ben aynı şekilde Hatay Spor'a da bu konuda minnettarım. İlhan Polut, Bayram Toysal, Ömer Erdoğan. Bunları piyasaya sunmuştur. Piyasa yeteri kadar bu hocalardan verim alır ya da alamaz. Bilemem onu. Ama şunu söyleyeyim. Bize bu anlamda teklif gelmesi durumunda sezon başı bunu açık ve net söyleyeyim. Kayseri Spor'la çok ciddi bir görüşmemiz oldu. Bayram Bektaş ya da Bayram Toysal adında iki Teknik adamdan bir tanesi göreve gelecekti. Bektaş seçti. Bayram Bektaş, evet. Ben yöneticilerin yanında olsam, açıkçası ben de Bayram Bektaş'ı alırdım. Çünkü hem milli takım deneyimi hem daha önce Süper Lig'de çalışmıştı. Baktığınız zaman tecrübe anlamında onu alırdım ama kendine özgüven, kendine güven konusunda bir teknik adam seçecek olsam Bayram Tursal'ı seçerdim. Bu konuda saygı duyduk. Tabi orası olmayınca e, Bolu Spor'la ciddi bir görüşmemiz oldu. Sezon başı 6 ayla biraz, e, biraz aşır neşir olduk ama öyle çok net bunlar kadar yol almadık. E, onun haricinde dediğim gibi yurt dışından birkaç sefer e, teklif aldık gitmedim. E, Eyüp teklif aldınız mı hocam? Eyüp Spor'dan. Evet Eyüp Spor'la alakalı e, çok ciddi teklif aldım. Yani hatta bunu Hedef Süper Lig program var TRT TRT3'te. Evet. Hayri Ülgen, Tres... Cüneyt abiyle. Evet. Orada da canlı yayına çıktım, orada da söylemiştim. Önemli proje takımlarından teklif alıyorum ama hedefimde üstlükte çalışmak olduğu için şu an dedim e, o, o tarz teklifleri dedim kapalıyım. Gidemedik ama evet. şu anda maşallah çok iyi gidiyorlar. Yani i̇yi ki gitmemişim. <gülüyor> Hocam şimdi e, böyle hedefinizi böyle yüksek yüksek anlatıyorsunuz ama alttan gelen sorular da Adana Spor, Eskişehir Spor yani e, ligde kalmaya çalışan, hani Adana Spor'un böyle bir durumu yok şu an için ama Adana Spor'dan teklif gelirse çalışır mısınız hocam? Yani takım isminden ziyade öncelikle... E... Ha, ama Adana Spor'lular soruyor hocam o yüzden böyle. Evet, çünkü, e, tabii ki ben e, asla kariyerim boyunca hiçbir zaman için takım ayrımı yapmadım. Yani e, şu mesela boşta kaldığım sürede de beni ikinci ligde bir sürü takım aradı. Hiçbir tanesine yani yukarıdan bakar gibi bakmadım. Ben hedeflerimden bahsettim, beklentilerimden bahsettim. Onlar da bunu karşılayamayacaklarını söylediler. Bugün yine birkaç tane daha teklif aldım. Yani inanın Allah razı olsun insanların zaten bizim yaptığımız önemli işleri muhtemel gördükleri için bu anlamda teklif getiriyorlar. Ama buraya kadar beklemiş ve önemli teklifler almış bir teknik adamın ee, biraz daha böyle seçici davranmasına muhtemel siz de bunu... E, evet, evet. Ona... O yüzden Eskişehir Sporu sormuyorum hocam. Ee, yok. Bir, şöyle... Bu arada bir Eskişehir Sporu taraftarıyım ben. Hani ona rağmen sormuyorum. Yok. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Eskişehir sporla alakalı ciddi bir gelişme var. Adana alakalı tabii ki çalışmayı isterim. Adana Spor çok köklü bir kulüp. iyi bir kulüp. Yani Adana Sporu e, kurumsal bir yapı. En azından bu liglerin e, çok ciddi çalışılabilecek e, fizik şartlara sahip takımı neden olmasın? Yani öyle bir şu anda ihtiyaçlar olmadığını e, biliyorum. E, ilerleyen dönemde böyle bir ihtiyaç olursa tabii ki oturup konuşulur. E, hocam SSC Spor'da ciddi gelişme derken ben heyecanlandım burada. Vallahi o sen o zaman şöyle heyecanlanmaya biraz daha devam et. <gülüyor> birkaç güne kadar. Basrar tahtasıyla alakalı mı hocam? Olabilir evet birkaç güne kadar böyle bir gelişme. Hocam geliş o iş zor ya ben hiç inanmıyorum vallahi haberiniz olsun. Yani, yani inşallah dediğiniz var. gibidir evet. ama. Farklı gelişmeleri ben bildiğim için e, on, Onlarla Hocam, alakalı Yayın bittikten sonra rahatsız edebilirim sizi bu konuda <gülüyor> haberiniz olsun. Yani e, Muhtemeldir sen de onları duymuşsundur ama benim biraz Hocam zor... ben ben bir kongreyesiyim ayrıca ayrıca Hani hmm. ben pek sizin Duyduğunuz bilgilerin doğru olduğunu düşünmüyorum haberiniz olsun. Öyle mi? Yani, hem S.C.S.Pol muhabirim hem kongreyesiyim. Benim düşüncem bu şahsi düşüncem işin içinde değilim ama. Hani biraz hayal geliyor bana. Yani İstispor transfer gibi. tahtası açması çok zor. Ve şunu söyleyeyim, geçen sene... Yani o bekledikleri paralar gelmez hocam, ben öyle söyleyeyim size. Yani o kadar çok fazla da gerek yok aslında. Şu transfer tahtasının açılabilmesi için biliyorsun. Ee, çok uç... O FIFA var ya, o FIFA. Mahfet. Maalesef hocam. Evet, ben geçen evet. sene, geçen sene Hatayspor'da Spor'da çalıştığımda Birçok röportajımda vardır, onu baktığımda görürsünüz zaten. Ee, genelde antrenman... Sizi çok de... zorlamıştık hocam, onları söylüyorsunuz. Ve çok zorladığınız, ben o hafta istifa ettim zaten. Ee, şu yolu... Hocam, bizim şöyle bir huyumuz vardı, bizi yenemeyen takımın hocası gidiyordu, siz de o hocalardan biriydiniz. Ama e, tam tersi oldu orada. Siz Hı, İlham, siz bıraktınız. Eskişehir maçı oynadı gitti, ben oynamadan gittim. Nedenini de anlatacağım birazdan. Anlatın evet, hocam dinliyoruz. Eskişehir e, takımının Hatayspor'la alakalı hep şunu söylüyordum ben. E, hata, biz 5'te 5 beş yaptık. Geçen sene yine TFF birincilikte seri galibiyetleri en fazla olan teknik adamım. 5'te beş, 5 beş yaptım. Evet. E, yanılmıyorsam 7 maç yine Hatayspor'da da ya 6 ya 7 maç golyememezlik serisi yine bizdeydi. Üst üste golyememezlik serisi. E, atıyorum toplu oynama yüzdesi yine en, en yüksek 6 maç. Altı maç, maç gol yememişsiniz evet. Evet e, dolayısıyla 5 galibiyet 6 maç gol yememe serisi buna rağmen buna rağmen kendi e, takımımızda biraz eleştiriye açık e, bir hoca olarak insanlarda böyle bir e, şey uyandırmıştık. Ama hep şunu söylüyordum örnek olarak. Eskişehir takımı bu kadar önemli bir camia. İnanılmaz bir taraftar kitlesi var. İnanılmaz bir heyecan var. Ambiyansı müthiş. E, ligin en sonuncu sırasında ama bu kadar bağlı bir taraftar topluluğu niye bizde yok? Niye bizde olmasın diye hep sürekli e, serzenişte bulunuyordum. Daha sonraki süreçte yine biraz e, o, o anlamda... Bizde de biraz hareketlilik oldu. Şehirde bir e, bayrak az kampanyası başlatıldı. İşte sosyal medyada orada burada biraz da hareketlilik olduktan sonraki süreç. E, Eskişehir maçı öncesi Akhisar'la içeride oynadık. O zamanki e, tabii koronavirüs muhabbeti daha bu kadar net ortada değildi. Yani ortaya çıkmamıştı. Koronavirüs... Bir ay vardı Türkiye'ye gelmesine. Evet. Biz Akhisar maçını e, hem eksik hem de çok... E, Koronavirüslü oyuncuyla oynadık biz öyle söyleyeyim. Nasıl hocam ama, Türkiye'de yokmuştu o zaman yani. Mart ayında geldi Türkiye'ye. Biz benden ben ayrıldım bir ay sonra koronavirüs geldi. Evet ve maç 15 Şubat'ta oynanmış hocam. Ben şimdi buradan Şubat maçı açtım. Değil yani mi? Aynen öyle. Oh, 15 evet, Şubat'ta oynanmış. Eğer Türkiye gelmeden önce koronavirüslü oyuncularla maça çıktıysanız büyük skandal yani. Ama şöyle Türkiye'de o zaman COVID olarak ismi konulmamıştı bunun. Vardı ama. Ha bir de hocam Hatay Suriye'ye yakın bir il ya. Hani oradan bir şeyler olabilir o zaman. Çok göç alıyordu. Hani şey Suriyeliler gelip gidiyordu ya. Belki öyle bir şey olmuş olabilir. Tespit edilememiş olabilir. Haklısınız. Artık Bilmiyorum inan, hocam. E, ben şöyle söyleyeyim. O, o dönem takımda 5 ya da 6 kişiyle antrenman yapıyorduk. Artık takımda kulüp içinde personeli dahil. Herkes e, bu lanet hastalığa yakalandı. Ben de dahil. Çünkü daha önce ben hayatımda hiç öyle bir soğuk algınlığı ya da gripal enfeksiyon ya da ateşli bir hastalık hiç daha önce bir öyle bir şey yaşamamıştım yani. Yakalandığınız Gör hastalığın Covid olduğunu bilmiyordunuz. Anladım. Kimse Öyleydi. bilmiyordu işte. O zaman evet. Covid değildi. Anladım. Ateşli bir hastalık der Hocam çok üşütmüşsünüz falan dediler. Altınordu maçına gitmiştik. İzmir biraz serindi. Ee, öyle geldik. O dönem öyle geçirdik 3-4 maç. İster istemez performans biraz tabii düştü ama yine de ee, çok zayiat vermedik. Ben e, görevi bıraktığımda 3 ya da 4 puan önündeydik yine. Liderdik biz ve Eskişehir'de İplasman'a içeride Ankara Spor'la oynayacaktık. İki tane. İki kolay maç. Evet yat, sezon sonu düşen. Yat üzerinde kolay görünen maçtı. Ben ona rağmen e, ayrılmam gerektiğini, ben artık huzursuz olduğumu, çünkü e, yıpranma payımın dolduğunu, ben bunu yönetim kuruluna ilettim bazı dedim, hak etmiyorum burada biraz daha iyi şeyler beklerken biraz Büyük daha yüksek cesaret beklerken. hocam evet yani ama orada bırakmamın da şöyle bir neden oldu ekibim ve futbolcular da aslında o konuda hocam işte biraz daha sabredebilirsiniz vesaire falan diye ben dedim bırakmam lazım çünkü yeni gelen hocaya bu takımı şampiyon olabilmesi adına e, kolay bir fikstür. iki de iki yapsın ki hani ihtimali konuşuyoruz kağıt üzerinde iki de iki yapıp yoluna devam ederse daha bir özgüvenle evet. çalışma ortamı iyi olur diye öyle bir görev bırakma oldu yani bu yine de Hatay Spor'u düşündüğüm için böyle bir karar aldım ama insanlar farklı algı oluşturdu. O onların bileceği iş benim sağda yaptığım iş çok önemli. Ne, ne iş yaptığımız az, az çok futbol camiasında herkes biliyor. Neleri başardığımız. Hatay'da da böyle dedikodu gır gır gırla gidiyor mu? Yani kulis her dedikoduları. Her yerde var. Her yerde var. Bu, bu bitmez maalesef bitmiyor yani bitmez. Yani siz bence hani sağ içinden daha çok sağ dışından etkilenmişsiniz gibime geliyor. Çünkü evet. e, ben 6 yıldır bu işlerin içindeyim hocam. Kulüplere biraz yakınım. Yani kolay kolay sağ içi problemlerle bırakılacak gibi değil bu işler. Ben az çok tahmin edebiliyorum. Yani sağa içi sizi kontrol... Hocam şöyle anlatayım. Sağa içi sizin kontrolünüz altında olduğu için. Hani evet. düzeltebilirim umudu var ama sağa dışı sizin kontrolünüz altında değil. Aynen öyle. Aynen. Özetini sen net bir şekilde yaptın. Şimdi benim o görevi bırakabilmem için benim saha sıkıntılı saha sonuçlarının sıkıntılı olması lazım. Lider bir takımın teknik direktörünü sen dünya yeryüzünde böyle bir şey gördün mü daha önce? Ben hiç rastlamadım. Lider takımın farklı, lider, lider Lider bir takımın teknik direktörünün gittiğini eğer bir tane bu spor camiasında varsa böyle bir şey. Hocam anca böyle Sumedika gibi yapmanız lazımdı. Gönderilmeniz. Için. Başka türlü bir şey olamaz yani. Aynen ama o lider değildi mesela. Ben ben de değildi abi... ama yani çok çok başarılı kabul ediliyordu. Çıktı, evet. para dedi, eşim para göndersin dedi, çocuklara maaş dağıtıyorum, prim dağıtıyorum dedi, ancak öyle gönderilirsiniz. Başka türlü zor yani. Ya işte ego, maalesef insanları bazen böyle ee, sıkıntıya sokabiliyor yani. E, Sumudika bence bu an dikkat ediyor. Bugün bir... ağlıyordu hocam ama basın toplantısında. Hani e, normal benim evimmiş diyor. O, o neyi kaybettiğini biraz daha zaman geçsin, öyle daha net anlayacak yani. Öyle bir... Hocam... Ee... <gülüyor> evet. Siz anlatın, Sumedika ile ilgili yorumunuzu da bekliyoruz. Öyle bir kulübü bence hiçbir yerde bulamaz yani, çok müthiş bir yapı. Hocam, çok... yani bence siz galsiye rakip ediyorsunuz. Yani burada abi kardeş sohbet ediyorsunuz, Galatasaray'ın başına yakışırsınız. Şimdi ya dönünen isimler de duyuyoruz hocam. Yani böyle hani böyle süperlikte bir dönen hoca silsilesi var ya, onlardan evet. birisi dolanıyor. Keşke siz olsanız yani. Ya ben yakışırsınız. E, benim Tabii ki hedeflerimde Antep, FK, Süper Lig'de iyi takımlar vesaire falan inanın inanın diyorum bakın şu an Fenerbahçe takımı bu sene sezon başına ciddi anlamda hedef büyüterek başladı. Daha sonra içeride 4 maç üst üste aldıkları mağlubiyet e, deplasmanda çok ciddi puan getirdiler. İçeride e, sıkıntılı bir süreçte tekrardan böyle bir kaos ortamı oluşuyor gibi oldu. Yani Fenerbahçe takımı bu sene sürekli böyle kaos ortamıyla beslenecek bence. Hep sağ sonuçların iyi olması lazım. Olduğu sürece orada bir problem yok gibi görünecek ama yine de çok ciddi bir şekilde oynayacaklar Fenerbahçe üzerine. Onu da söyleyeyim. O takımda bile ciddi anlamda bir şeyler yapabilme ihtimalinden bahsediyorum. Bakın ben kendime ciddi anlamda güveniyorum. Yani bu konuda e, hedef anlamında takım anlamında ve lig anlamında müthiş bir ekibim var. Bunun e, detaylı e, tabii ki anlatabilirim. Benim Ekipte mesela bölgesel antrenörler var. Uzun süre gol yemememizin nedeni bundan önce çalışan hocaların ekipleriyle alakalı illaki yapanlar vardır ama bende hem ön tarafta hücum bölgesini hem de defans bölgesini çalıştıran bende bölgesel antrenörler var. Bunlar oyunculara tabi tecrübelerini aktarıyorlar. Onlar da çok önemli oyuncular zamanda, Süper Lig'de oynamış oyunculardı. Şu anda hocalık olarak oyunculara gayet olumlu e, çalışmalar yaptırıyorlar. Doğal olarak şu anda başarımızın aslında sırrı bu. Ekibin düzgün bir şekilde çalışması. E, dediğim gibi biz süperlik ayarında bir ekibiz ama şartlar, durumlar ne olur ne biter. Yarın bakarsınız önemli bir camiadan, önemli bir takımdan bir transfer teklifi gelir. Biz orada bir şeyler yapmaya çalışırız. E, bunu zaman gösterecek. Ümit ediyorum. Ümit ediyorum bu donanımlı ekibin inşallah bir an önce hak ettiği takımda göreve başlaması. Hocam Göztepe'den bir teklif aldınız mı? Hala bir hoca evet. arayışları var onların. Yani orayla alakalı hiç böyle bir girişimim de olmadı ama öyle bir şey olma ihtimalini hiç görmüyorum. Nedeni şu gerçi bir Alman gittiğinde diğer bir Alman teknik adamla anlaşabiliyor kulüpler veya bir İtalyan gittiğinde diğer bir İtalyanla anlaşabiliyorlar ama ben bir Hataylı Hoca'nın ayrılıktan sonra Göztepe'de diğer bir Hataylı Hoca'yı alacaklarını hiç sanmıyorum yani. <gülüyor> İran Palut'tan dolayı. Ama e, tarihte pekerürden ibarettir hocam yani. Bazı şeyler tesadüf değildir. E, İlhan Palut gitmiş siz gelmişsiniz. <gülüyor> Göztepe'de neden olmasın? Yani kimse böyle ön yargılı yaklaşmaz eğer Göztepe'ye giderseniz. Başarılı bir isimsiniz. Göztepe'de böyle potansiyelli bir takım. Hani Eş, kadro ekim bir şey diyemeyeceğim değil. ama. Ama sizin de hani böyle e, ekibiniz var başarılı işlere imza atıyorsunuz. Göztepe'nin bence hani böyle isimli bir hocadan daha çok böyle e, teknik kapasitesi yüksek bir hocaya ihtiyacı var. O da benim gözümde e, seçeneklerden birisinizsiniz hocam. Bu benim ya görüşüm. Ben, aslında ben e, buradaki hatayı biraz kendimde arıyorum. Yani ya kendimizi iyi ifade edemedik futbol camiasına, ya da e, kendi kabuğumuza çekilip bize gelecek transfer tekliflerini bekledik. Ben bundan önceki ilk senemde bundan e, 2000 ...12-2013 yılı teknik adamlığımın ilk senesi... ...Kahramanmaraş Spor. Evet Kahramanmaraş'ta devre, e, sezon başında yardımcı hoca olarak göreve başladım. Devre arasında teknik adam olarak devam ettiler benimle. E, o ara hedefin dışına çıkmıştık. Hocam dediler bu seneyi biz böyle geçirelim. Sizle beraber seneye dediler iyi bir yapılanmayla hedefimize gideriz. Çünkü bu sene artık bizden geçti. Ben dedim yine aynı şekilde Hatay Spor'da yaşadığım gibi... Öyle bir şey yok dedim. Sonuçta oynanmamış daha 17 tane maç var. Bu 17 tane maç oynayıp Plyof'a kalıp <gülüyor> Plyof'tan dedim e, şansımızı zorlayacağız. Ama Plyof'a kadar gideriz. Oradan sonrasını olur bilemem dedim. Neyse biz tabi devrede göreve geldik. Orada e, son maça kadar hedefi kuvalayıp Plyof'a kaldık. <gülüyor> Plyof'ta gittik Manisa'da. Keçiören gücünü yendik. Ondan sonra e, Belediye Bingöl'ü finalde eledik. İkinciliğe çıkmıştık. Yine ikincilikte o takımın oluşumunu, transferlerini, her şeyini ben yapmıştım yine. Benle beraber ekibim yaptı. Yani benim önderliğimde öyle söyleyeyim. Sonra ee, Spor bir birinciliği gördü yanlış hatırlamıyorsan. O da işte yine devam etsem oradan üçten 2 iki, 2'den de birincilige çıkartan daha ilk senesinde bir teknik adam olarak mesela tarihe geçebilirdim. Orada da yine çok daha tecrübeli değildim. Yani çok toy bir teknik adamdım. Ufak tefek böyle sorunlardan dolayı Orada da bir başarı yakalamış teknik adam olarak ben önümün çok açık olduğunu inanmıştım orada. Neyse ben orada öyle bir karar aldım, ayrılma kararı. Ee, o takım yine direkt çıktı bir üst lige. İnanın tam bir sene boşta kaldım biliyor musunuz? Tam bir sene hiç çalışmadım bir yerde. Sonra Bağcılar Spor'a. Ya da e, Hatay Spor'a. E, yok sonra Adana Demirspor'a geldim Yücel ile beraber yardımcı hoca olarak. Daha sonra Malatya Spor'a gittim yine Yücel Hoca ile beraber yardımcı hoca olarak. Daha sonra işte Hatay Spor, oradan buraya kadar gelen bir e, malzemeyiz. Diyarbakır'da yine keza liderken 13. haftada bırakmışlığım var. Böyle bazen aslında kızdırıyorlar ama baktığın zaman da hiç öyle e, yani e, maalesef böyle işte yani ne bileyim. Hocam şimdi e, Türkiye haritasını açtım. Hatay'da çalışmışsınız. Kahramanmaraş'ta çalışmışsınız. Diyarbakır'da çalışmışsınız. Arada bir Antep'le Urfa kalmış. Hadi Urfa'yı geçelim de Antep bence olur gibime geliyor. O coğrafyaya iyi hakimsiniz. Yakın için. İnşallah olur. İnşallah olur. Hocam yani hani bu sene bir takım çalıştırmak istiyor musunuz yoksa sezon sonunu bekleyecek misiniz? Yok, istiyorum tabii. Yani benim e, şu ana kadarki süreci aynı sizin gibi ben de aslında hayrete karşılıyorum. Yani illa bir e, alıcımızın olma ihtimalinden bahsediyorum, ekiple bunu sürekli istişare ediyoruz. Ekiple e, baskı yapıyordur size hocam artık bir yere gidelim diye. Yani inanın evet onların da bu konuda e, tabii çalışma ihtiyaçları var. <gülüyor> Sahanın içinde olmak zorundayız. Sahanın dışında olduğumuzda, çünkü yapacak o kadar çok işimiz var ki, kendimizi her gün yeniliyoruz, kendimizi her gün bilimsel anlamda müthiş derecede yeniliyoruz, çok önemli işler yapıyoruz futbolcu sakatlığından tut onu, futbolcu performansını yukarıya çıkartabilecek yeni antrenman metodları, oyunculara psikolojik anlamda yakınlaşmalar, artı farklı analizler, oyuncunun bireysel olarak kendini geliştirmesi. Bu anlamda çok ekstra çalışmalar yapıyoruz. Bu yapılan, elde edilen başarı kesinlikle tesadüf değil. Bunu bir ara insanların hakikaten araştırması lazım. Ben mesela 3. Lig'de Maraş'ta şampiyon olduğum sene federasyon tarafından ilk senem olduğu için biraz belki uç bir beklentiydi ama hani en azından dedim ben federasyon yerinde olsam bir bayram toysalı arardım hocam bu işini nasıl başardınız yani ilk senenizde hiçbir deneyiminiz yokken şampiyonluk yaşamak nasıl bir duygu nasıl bu iş başarıldı diyebilirlerdi mesela onu sormadılar çünkü o kadar rekabetçi bir ülkede yaşıyoruz ki işte 34 tane takım var ama 10 bin tane hoca var mesela. yani Hangisi nereye gidecek? Herkes doğal olarak işini farklı yerden götürmeye çalışıyor. Ama ben maalesef bugüne kadar dediğim gibi az önce yayının en başında söylediğim gibi buralara ciddi anlamda kazıyarak geldim. Yani kendi tırnaklarımla kazıyarak geldim. Çok deneyimliyim, çok krizler yönettim. Çalıştığım ortamlarda çok sıkıntılar yaşadım. Çok iyi şeyler de yaşadım tabii ki. Hem futbolculuğumda hem teknik adamlığında. Kupam var Allah şükürler olsun. O mutluluğu yaşadım. Ama inşallah bundan sonraki süreçte geçen sene aslında ramak kalmıştı. Yani herhangi bir takımda devam etsem Tuzlu ya da Atay Spor'da muhtemel e, o kupayı kaldırmak bize nasip olabilirdi. Kısmet. Yani hocam, yakın... Soruyu altta görüyorsunuz. Transfer yasa açılırsa Eskişehir Spor'da çalışmayı düşünüyor musunuz? Transfer tatlısı açılırsa bir ben... kalabilir mi hocam? 3 puan var ya o yüzden soruyorum. Yani şöyle söyleyeyim bakın. Ben Teknik ekip olarak inanın bir şey söyleyeceğim. inanmayacaksınız. Teknik Yayınladım ekip. ama hocam. Yayınlayabilir. Sıkıntı yok. Herkes duyacak zaten. Tamam. Eskişehir takımı ile alakalı. Bugün bir ihtimal olsa çalışma ihtimali biz ikinci yarıda toplanabilecek puanın hesabını bile yaptık. Biliyor musun? Hani göreve geldik. Göreve geldik. Örnek veriyorum. Transfer tahtasına açıldı. İşte kısmen normal oyuncular alındı. Biz 24 puan toplama ihtimali üzerinde duruyoruz mesela. 3 puan da orada var 27. Bu yetmez diyoruz mesela. Biraz Üç da spesifik bir... galibiyetler lazım. Yani ben şimdi Ekstra mesela galibiyetler. Tabii mesela ben hayatımda hiç şunu düşünmedim yani Eskişehirspor'a ben nasıl giderim? Bunun hesabını Vallahi... hiç yap. Ben Eskişehirspor'a gidersem oraya ne katarım? Bak bu çok önemli bir ayrıntı. Sana maçları da tek tek yazarım. Bak hangisinden galibiyet, hangisinden mağlubiyet beraberlik alacağımızla alakalı. Biz bunun hesabını bile yapmış insanlarız. Ben bol sporla görüşmek... Eskişehir <gülüyor> Spor'un e, kadrosuna aşırı hakimim. Kadrodaki problemde motivasyon problemi var. Yani 30 maçtır kazanamayan bir takım var. Hani İlan Hoca da bunu yaşadı. E, Mustafa Özer Hoca'mız da bunu yaşadı. Takımın psikolojik bir e, deforme olması durumu var. Yani bu takımın böyle bir galibiyet alıp üzerine doğru sistemle seni yapabilecek bir kadro ama potansiyelli bir kadro ama ne yazık ki e, Coşkun Demirbakan sonrası şey olmadı. Günümüzü görmedi kadro. Dediğinizde katılıyorum. O, orada, orada bence şöyle bir sıkıntı var. E, oyuncular gelişimini orada oynayarak devam ettiriyor. Yani gelişim süreçlerini, tecrübelerini orada oynayarak elde ediyorlar. Aslında oynadıktan sonra belirli bir tecrübeye geldikten sonra oyuncunun bu performansın daha üstüne bir performans vereceği bir gerçek. Ama doğal olarak genç oyuncu, alttan gelen bir oyuncu direkt e, üst kademede mücadele ettiği zaman kendini geliştiriyor. Dikkat edersen her sene 2-3 tane oyuncu zaten üstteki gidiyor. Şu an yine aynı şekilde <gülüyor> birçok oyuncu transfer listesinde büyük takımların. Bu neden kaynaklı? Türkiye'de bu tarz Bursa Spor Keza aynı şekilde örneği var. Altın orada öyle. E, önemli oyuncular yetişiyor. Fakat Bunların yanına o ligin havasını bilen, o ligin tecrübesini bilen e, oyuncuların da motive olmasıyla beraber e, Eskişehir önemli bir yerde olabilirdi. Ama dediğim gibi bu yapılanma, transfer yasağı vesaire falan derken bu kadar borç yükü maalesef içinden çıkılmayacak bir hal aldı. E, şu anki mevcut bakıldığında ben mesela şöyle düşünüyorum. Eskişehir takımı oynadığı maçlarda... Öne geçip beraberliğe veya mağlubiyeti e, yaşadığı birçok maç oynadı. Doğal olarak demek ki bu potansiyel onlarda var. Eğer o potansiyeline göre oradaki oyuncular e, daha doğru bir şekilde yönlendirilmiş olsaydı bence e, biraz daha farklı eskişehir şey olabilirdi bence sahada. Ama dediğim gibi... Hocam. Hani puan bu. durumunda çok çok daha iyi olan sıralardaki takımlarla görüşüp kabul etmemişsiniz ama eskişehir spora gelmeye sıcak bakıyorsunuz. Bu da tamamen camianın Büyüklüğüyle ve taraftarıyla alakalı bir durum değil mi? Bakın şöyle söyleyeyim. Aranız iyidir kötü de bilmiyorum ama Sakarya, Kocaeli, Bursa, Eskişehir bunların ligi olmaz. Hocam bütün şehir takımlarını seviyoruz biz. Bakın bunların ligi olmaz ben sana açık söyleyeyim. Ben Kocaeli Spor'da oynadım şampiyonluk yaşadım. İnan tüylerim diken diken oldu. Yani o şampiyonluk İzmir'de 6 ay maçı dönüşü ilk defa biz Kocaeli'deki havalimanına ilk defa bir sivil uçak inmişti. Bize havalimanından şehir merkezine 15 dakikalık mesafeye 6 saatte gelmiştik. Yani evet. o kadar müthiş bir taraftar kitlesi var ki. Bu Eskişehir için, Kocaeli Spor için, Sakarya için, Bursa için bunlar hakikaten önemli camialar. Yani bunların hangi ligde olursa olsun ben 3. lige gidiyorum ya da ben süper ligdeyim veya şu bu falan algısıyla asla olmamak lazım. Önemli olan o camiaların içinde olabilmek ve onlara iyi bir şekilde hizmet edebilmek. Hocam şimdi size zor bir soru soracağım, hazır mısınız? Hazırım. <gülüyor> şimdi Eskişehirspor yönetimi gelip size desek ki, hocam biz transfer açamıyoruz, bu sene düşeceğiz. Elimizdeki kadroyu sene hazırlar mısınız? Şampiyonluğa oynayacak bir kadro. Transfer yasağı sıkıntı olacak <gülüyor> ama puan silmeye geldiğiz. Görevi kabul eder misiniz? Ya bak tekrar söylüyorum. Zor bir soru olduğunu Arkemi. söylemiştim. Zor evet ama şöyle ee, bunun. Zorluğundan ziyade ben e, çok açık ve net konuşan bir insanım gerçekten öyle benim vallahi hayatım boyunca kariyerim boyunca hiçbir zaman için hiçbir takıma Yadırgayıp da işte ya sen kimsin veya orada buradasın bilmem ne falan olmadım hiç saygınlık çok önemli Hocam biri sizi aradınız mı biz sizi duymuyoruz en baştan alırsanız sevinirim saygınlık çok önemli demiştiniz en son ha, Evet saygınlık çok önemli burada bize verecekleri değer çok önemli. Eskişehirspor'un başında bir teknik adam olarak çalışmak asla ve asla bir bitmişlik, tükenmişlik değildir benim için. Yani bu Adana spor de geçerli, bu Ankara spor içinde geçerli. Bizim teknik adam olarak oralara gittiğimiz zaman ne verebileceğimiz çok önemli. Ben hayatım boyunca bunun üzerine yoğunlaştım. Yani bir insanlar eee Bizden önceki çalışanlar veya bizden önce orada bulunan insanların o takıma ne verdiği bizim ne vereceğimiz. Yani hep bu evet. açıdan baktığım için e, takım ayrımı kesinlikle yapmıyorum. O yüzden dediğim gibi Eskişehir camiasında görev almak her e, zaman için onurdur yani. Hocam transfer görüşmesine çevirmişiz programı eleştiriler o yönde. <gülüyor> Eleştir tamam. E, <gülüyor> hocam Mirkan Aydın sormak istiyorum yani Hatayspor Spor üzerinde. Mirkan'ın Samsun Spor'a gideceği konuşuluyor. Sizce Mirkan süperlikle devam etmeli mi? Samsun Spor'a transfer olmanın nasıl bir oyuncu? Türkiye'ye de Spor getirmişti. Onu da ekleyeyim ben. Evet. Mirkan çok karakterli bir oyuncu. iyi bir oyuncu. Yani pivot, santrafor tarzı evet. ama inanılmaz derecede orta sahadaki kenar oyuncularına çok müthiş derecede servis yapan bir oyuncu. Mirkan her takımda olması gerekiyor. Öyle öyle bu Samsun Adana Demirspor diye duydum ben. Ee, ikisiyle alakalı bir gelişme var galiba. Ama yine... Murat Sancak yalanlıyor ondan sonra hocam. Biz yazıyoruz. Murat Sancak <gülüyor> yalanlayıp alıyor ert, ert, ertesi günde. Ya evet. Bu, evet. öyle biliyorsunuz. Yani transfer konusu evet. insanlar biraz gizliden götürmeye çalışıyor. Bence Mirkan Aydın e, Süper Lig ayarında mı? Evet süperlik ayarında da oynayabilir. Çünkü oynayan... Gol, Gol de attı. Gol de attı. Mirkan Aydın'ın talihsizliği. E, Mamed Yof'un orada olması... E, Bopenza var. E, Bopenza'nın yine skorer anlamda takıma ciddi anlamda katkı sunması ve uzun süre e, sakatlık yaşamamaları. Mirkan'ın da performans olarak oynamadığı sürece Mirkan hep psikolojik olarak biraz kendini yıprattığı için muhtemel geriye gitmiştir diye düşünüyorum. E, ama yeni takımında artık neresi olur bilemiyorum ama e, Muhtemelen ayrılacağını duydunuz mu hocam siz? Ben resmi açıklamanın yapıldığını Duydum herhalde. Ben kaçırdım, kaçırdım o zaman hocam. Öyle bir şey olduysa ben, ben kaçırmışımdır. Özür diliyorum. E, İdir Oali'nin İdir Oali mesela Helder Barbosa'nın Ondan sonra Mirkan Aydın'ın Takımdan ayrıldığını İdir, duydum. Güney Kıbrıs'a gitti onu biliyorum. İdir gitti ama e, Mirkan Aydın'ı duymadım. de şey gitti yanılmıyorsam. E, Yunanistan Ligi'ne. Doğrudur. Onlar da çok ee, karakterli olacaktı. Samsun Spor'a giderse başarılı olabilir mi hocam? Onu sormuştum. Olur. Insanlar. Kesinlikle olur. Çok değer arz eder. Gökhan Karadeniz oraya gitti zaten. O evet tarz... onu da bir sonraki sorumda o. İkisini değerlendirseniz sevinirim. Ya bir teknik adam olarak saygım sonsuz. Tabi orada e, o takımın teknik adamı Ertuğrul Hoca çok saygın bir hoca. Benim de hocalığımı yaptı. E, onun kararı tabi ki ama bir teknik adam olarak ben bir takımda şampiyonluk yaşamış iki tane oyuncuyu alırdım mesela. Oyuncu. Hocam Ertuğrul Hoca Mirkan Aydın Almanya'dan Türkiye'ye getiren hocadır. Ben de onu e, bilmeyenler için söyleyeyim. 2011'de değil mi? Evet, evet. Süper döneminde. Hı -hı. Bence olur. İkisi de başarılı olur. Selim Ungaz hocam 25 yaşında Süper Lig'de böyle göze batan bir futbol oynuyor. Sizin eski futbolcunuz. Ee, Selim'in kariyer hedefleri sizde ne olmalı? Yani Selim şu anda normal zaten bizde geçen sene e, Konyasporla çok ciddi ismi anıldı. Ee, Süper Lig'de bana göre kenar oyuncuları bakıldığı zaman evet yabancı oyuncu genelde ama e, Selim'in bir Türk statüsünde oynayan bir oyuncu olarak bana göre çok üst düzey takımlarda da değerlendirmesi gerekiyor. E, çok karakterli oyuncu yani oyunu iki yönlü oynayabilen hem defansa hem hücum anlamında ciddi anlamda takıma katkı sunan fizik anlamında çok iyi. Oyun zekası zaten üst düzey. E, Selim çok farklı bir karakter. Yani e, çok farklı bir hem futbolcu karakteri hem normal e, sosyal hayattaki karakteri. Çok farklı bir oyuncu. Her takımın öyle bir oyuncuya ihtiyacı var diye düşünüyorum ben. Hocam önümüzdeki hafta e, Kulüpler Birliği toplantısında TFF birincilikte yabancı sayısının artırılması ile ilgili bir görüşme <gülüyor> olacak. Sizce e, TFF birincilikte yabancı sınırlaması nasıl olmalı? Süper Lig'de de 16 oldu biliyorsunuz. Yani bence, bence bence bu e, kararı şundan dolayı almışlardır. Pandemide e, takımların ciddi anlamda e, ciddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını biliyoruz. E, her hafta iki tane üç tane oyuncuların olmadığını biliyoruz. Artı buna sakatlıklar da ilave edildiğinde kadro e, derinliğinde ciddi azalmalar olduğuna bakıyoruz. Dolayısıyla bunu önlemek adına bence bu süreci e, bu seneyi böyle geçirip ata Pandemiye ciddi anlamda çözüm bulduktan sonraki süreçte bunun biraz daha azalacağına inanıyorum ben. Yani haftaya muhtemelen arttırma sayısı. iki oyuncu daha arttırılacak gibi duruyor tabii hocam. Ata pandemiden dolayı. Kesinlikle. Yani üst tarafa eğer böyle bir uygulama geliyorsa alt tarafa da aynısı olabilir yani. Tamam ben... böyle Bursa Spor, Eski Spor çok fazla etki işte hocam. Yani Bursa Spor'da sormuş olayım ben size. Bursa Spor'u nasıl buluyorsunuz? Ee, ben mesela geçen seneyle kıyaslıyorum. Biz orada maç 1-1'di. Bilmiyorum hatırlar mısınız o maçı? 90+2'de. Mesa 2-1 yenmedim hocam sizden sonra. Ben hatırlıyorum 1-1'di. Ee, son 10 dakika uzatmalarla 13-14 dakika çok ciddi 2-3 tane net kaçırmıştık. 2-1 3-1 bitcek maçı 90+2'de. 2'de. Ee, çizginin oradan, taç çizgisinden oradan arka direğe doğru bir orta gelmişti. Ee, Akın müdahale etmeye çalıştı ama top Kimin, Kubilay'ın herhalde... So, Burak, Burak altı parmak atmış hocam. Burak altı parmak attı. Yani Kubilay'la beraber çünkü aynı topağa gittiler. Öyle hatırlıyorum. Burak altı parmağına attı gol. Şimdi o kadroya bakıyorum. Bu kadroya bakıyorum. Bu kadro inanılmaz pırıl pırıl gençler. Geçen seneki kadroda şampiyonlarla giydi. Yani üst düzey e, bir evet. kadro kalitesi müthişti. Ama bu sene Bursa Spor'un e, Eskişehir'e göre bir adım önde oldu. Bu e, önünde olduğunu görüyoruz. Nedeni de şu. Bursa Spor takımında ciddi anlamda borçları var. Ama Bursa Spor elindeki mevcut gençleri e, bu liglerde oynatarak buralara geldi. İşte az önce Eskişehir'le evet. alakalı e, anlattığım sıkıntı bu. Eskişehir takımı. Evet. direkt yani transferine geldi. Şey Yasağı geldi. Fuat Çapa bir vakti hocam. E, sıfır tecrübeli bir kadro ile maça çıkıyor. Öyle evet. bir şey oldu. Yani. Maalesef. Öyle. Ama o kadro 16 puan topladı hocam devrede. 16 puan topladı. Sıfır böyle tecrübesi olmayan bir kadro 16 puan topladı devrede. Evet şimdi e, mesela o kadroya bakıyorsun. O kadronun kaç tane oyuncu yok şu anda? Belki bir... Cemal mesela... yok, Metehan yok, Betekahan yok hocam. Üç. O, o dönemki oyunculardan mı şu ankiler? Evet. Bir de Semih Güler Adana Demir'e gitti. Me Mehmet şey Kasımpaşa'ya giden Sabek Ha, evet, o da ben unutuyorum onu. Sifterlerle Mehmet yani, Fizier. Yani, Mehmet Feiz, yani baktığın zaman zaten o takımın omurgasını oluşturan oyuncular bunlar yani. Ön tarafa taşıyabilen oyuncular bunlar yani önemli oyuncular. Evet. Ee, Tabi onlar takımda olmayınca onların yerine doğrudan. Yani hocam, takımın sağ beki Kasım Paşa'ya, sol beki Başakşehir'e gitti. Ve ikisi de bu. yani ciddi anlamda. Şu evet. An... For, forveti Lastin'e gitti, öyle bir kadroydu. Evet. evet. Ama şey oldu, yetiştirdi. Ee, dediğim gibi hocam ee, yabancı kuralını sordum hocam artık son dakikalara geldik ee, bu sene süper hangi takımlar çıkar sizce TFF birincilikte yani yine bu takım takım beyan etmek biraz yanlış anlaşılabilir ya. ben bunu hocam orada bir <gülüyor> ben, ben sizin hani bugünkü yayında Tuzla Spor'a tekrar gidebileceğiniz düşünüyorum Allah korusun Taner Taşkın'da bir sıkıntı çıkarsa İlk hedefin siz olacağını düşünüyorum bugünkü açıklamalardan sonra Tuzla Spor için. <gülüyor> yani sen öyle düşünüyor olabilirsin ama benim için bir... Ben Taner Hoca'yla da yayın yaptım burada hocam. Ee, Taner Hocam inşallah e, takımış Süper lige çıkartır, temennimiz bu yönde ama i̇nşallah. odası bir ayrılıkta ilk alternatif sizsiniz hocam benim anladığım kadarıyla. Çünkü Tuzlada iyi ayrılmışsınız. Yok Tuzla'ya benim hiçbir takımla sıkıntılı ayrılmadım. Yani şu anda hatta bakıldığı zaman ayrıldığım bütün kulüplerle alakalı ikili ilişkilerim gayet iyi. Ee, Onların e, tekrardan göreve gelmem konusunda yine e, söylemleri oluyor, davetleri oluyor ama dediğim gibi hedef büyüttüğümüz için <gülüyor> bu anlamda biraz e, çekimser kaldık. Tuzla Spor konusuna gelince Tuzla Spor takımı şu anda gayet iyi gidiyor. Taner Öze çok başarılı, iyi işler çıkartıyorlar orada. E, i̇nşallah iyi giderler, İnşallah bizim de orada çalışma fırsatımız olmaz. Ben bu kadar net konuşan bir adamım. Benim öyle... Bir hoca görevdeyken veya işte aksi bir sonuç olsa da gitsem plan hiç böyle bir düşüncem hayatımda olmadı. Hatta hep istemişimdir iyi gidesin. Herkes işinin başında olsun. Bize de düzgün bir yer geldiğinde biz de işimizi düzgün yapalım. İnsanlar bize de uğraşmasın. Hep böyle dualar ediyorum. İnşallah başka hocalar da başkan antrenörler de bizim gibi düşünür. Herkesin Allah yoluna açık etsin. Tuzla Spor bu anlamda benim... Kalbimin tabii ki en ucura köşesinde önemli işler yaptım. Aynı yönetimle biz Diyarbakır Spor'da çalıştık. 13. hafta sonunda takım liderken ve yine oradan da ayrılmıştım. Dediğim gibi ufak tefek sıkıntılar oluyor, oluşuyor. Maddi olarak biraz, maddiyat olarak çok beni bilen bilir yani öyle para müptelası bir adam değilim. as öyle bir şeyim de yoktur. Para konuşmayı da fazla sevmem ama... Hakkımı da almak için de sonuna kadar mücadele ederim yani. Bu bizim ekmek paramız. Sonuçta benim yanımda 6-7 tane teknik ekibimde adam çalışıyor. Hepsi evine ekmek götürüyor. Ben onların e, alın terlerini bir yerde bırakmasına müsaade etmem. Do doğal olarak da hakkımızı tabii bu anlamda savunurken insanların bu bağlamda bizi yanlış tanımalarına bazen e, vesile oluyor. Dediğim gibi herkesin kendine göre bir yorumu var. Diyarbakır'dan da yine aynı şekilde ayrılmıştık. Yani liderken bir teknik adam nasıl ayrılabilir? Yani ben hakikaten şaşırıyorum ya. Hocam şöyle oluyor ya genelde böyle 34 haftalı ligin 28-29. haftasında bir hoca ayrılığı yaşanıyor. O takım sezon sonu şampiyonluk ulaşıyor ama o son 5-6 haftanın istatistiğine yansıyor şampiyon oldu. Sizin Hatay'da başınıza geldi ya. Evet. Ben sanki bu sene tersinin yaşanacağını ve sizin bir takımda bu sene süper lige çıkacağınızı düşünüyorum. Yani, bana tabii. öyle geliyor. Malum yani. oluyor olabilir hocam bana. Vallahi inşallah yemin ediyorum vallahi artık sıkıldım ciddi söylüyorum. Ya dışarıda kalıp böyle televizyondan oradan buradan işte kendimizi geliştirme adına farklı materyallardan böyle kendimizi işte öyle mi yapalım böyle mi yapalım e, algısı içinde olmak artık hakikaten beni sıktı. Sahada olmam gerekiyor. Mücadelenin içinde olmamız gerekiyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Yani kendimi öyle e, değerlendiriyorum. İnşallah en kısa sürede bu hedefimize ulaşırız yani. Hocam Tunağan diyor ki hocam diyor teknik ekibe cebinden maaş ödüyor diyor. Doğru mu? Böyle bir şey var mı? Ya Varsa tebrik ederim. Ya Şöyle e, tabii dediğim gibi bu şu ana kadar e, ihtiyaç konusunda e, teknik ekibimin Allah'a şükürler olsun onları hiçbir zaman için mağdur etmedim. Yani onların e, benim mentalitemde şu var ben huzurlu olayım da ekibim ne yaparsa yapsın değil. Önce onları huzurlu olmak zorunda. Onların e, Bayram Toysal'ı belirli bir noktaya getirecek olan kişi onlardır. Ve futbolcularla beraber. Sonuçta onlar çalışma ekibiniz. Düzgün bir şekilde çalışırlarsa siz düzgün bir noktaya geliyorsunuz. Tabii onların da en başı ben olarak bu oluşumu sağlayan insan olarak onların bu anlamda haklarını her zaman için savunduğum bir gerçek. O anlamda Tunağan kardeşime teşekkür ederim sağolsun. E, eksik olmasın yani. Hocam bu gözler şey bile gördü yani. Hocayla yönetim anlaşıp yönetimin teknik heyet kurduğunu da gördü. O yüzden böyle anlattıklarınız şey geliyor bana böyle. Çok hani böyle Türkiye'de olması gereken konuları siz anlatıyorsun ama gözlerin gördüğü de başkaydı yani. Hocayla anlaşılıp evet. teknik heyet halledilir diyenin çok oldu mesela. Ben, ben böyle bunu çok yakın, yakın zamanda duydum yani uzağa gitmeye gerek yok. Aldığı parayı bile yardımcılarına söylemeyip ...kendisi parayı alıp e, giden hocaları duydum yani. Bu çok e, aşağılık bir durum yani. inanın bunu bunları duydukça e, ben herhalde diyorum buralı değilim yani. Hakikaten biraz böyle farklı bir e, tarzım var benim. Hayata bakış tarzım öyle söyleyeyim. E, bu bağlamda inşallah yani bizim... ...vallahi sahada kalmamız gerek. yani Benim evde ne işim var yani. Evde uykuslarım, işim huzurlu bir şekilde... <gülüyor> Oturmalarını anladım. Biz de aynı anladım. şey yani. Se kalıyor. Seydi Daşkın Dash, Seydi diyor ki hocam Eski Espor transferi açabilecek dedi. Akif hemen konuyu değiştirdi diyorlar. Beni eleştiriyor. Hocam 10 dakika Eski spor konuştuk ya. Tahta eşitli konuştuk. Evet, sanki tabii. bana biraz haksızlık edilmiş gibi oldu biraz yani yok Eskişehirri bayağı konuştuk ama dediğimizeceğiz bu gibi... konuştuk programı baslar hocam sevgili taraftarlarımız zaten hepsine ee, hocam Süper Lige çıkabilecek takımlar sormuştum yine bak konuyu değiştirilmesidan evet ya. yani şöyle takım beyan etmeyelim ama ee, şöyle söyleyeyim yine sezon başında yaptığım yorumları o programı tekrardan açıp mesela TRT atmıyor ki hocam kayıtları YouTube'a. Bende var YouTube bende var. var. Video video, var mı? Hepsini, hepsini ben böyle çıkarttım. Şu ana kadar oradaki yaptığımız yorumları tabii o program sonrasında aynı şekilde az önceki e, arkadaşımızın söylediği gibi işte iş takım haline Eskişehir'e döndü falan tarzında söyleme tabii ki biraz rahatsızlık verir. Böyle programlarda genel konuşmak lazım. E, Ama hocam benim gönlümden geçen taraftar olan takımlar çıksın. Valla süperlik böyle boş durumlarında pandemi dönemi olmayan dönemde de hani. Evet. Taraftarı evet. olan takımlar çıksın hocam. Yani Samsun çıksın, Adana Demir çıksın. Ben 30 tartışacağız işte, aynı şekilde işte söylediğim dört takım şu an üstü onu söyleyeyim. Giresun çıksın evet. Söylediğim dört Giresun... takım şu an üstü. <gülüyor> evet tebrik ederim hocam. Ee, evet. Hocam Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz dediğiniz iddia ediliyor. Hani ben duymadım evet. ama böyle bir iddia var. Bir de şu soruyla bitireceğim. Hatay Spor'da böyle zirvede bıraktığınız için yani e, istifa ettiğiniz için pişman oldunuz mu? Son iki sorun bu olsun. E, Türkiye'de evet maalesef az önce de söyledim. Benim ilk senemde şampiyonluk yaşadığım dönemde hiç kimse gelip de bana hocam bu işi nasıl başardım diye sormadı mesela. Bir sene evde kaldım, evde oturdum. Kariyerimden bir sene boşa gitti. Bu sene de öyle olacak gibi duruyor. E, dolayısıyla mesela geçen sene yapılan başarının ondan öncesi de var tabii ki en yakın zaman olduğu için söylüyorum. Geçen seneki yapılan başarının bir yönetim tarafından kesinlikle bir araştırılması lazım. Yani bu adam ikincilikten kaos bir takıma gitti. Hatayspor takımı inanılmaz bir kaostu. Yani anlasam kendi memleketim inanın tesislerden dışarı çıkmak içimden gelmiyordu biliyor musun? 5'te 5 yapan bir teknik adam Çıkıp taraftarıyla normalde mutlu olmak ister değil mi? Bir övülmek ister. Işte. Evet, evet. Ki o saygıyı ben ciddi söylüyorum çok fazlasını görüyordum zaten Atay'da. Ama içimin bir tarafında sürekli hep şey vardı. Acaba e, insanlar tekrardan yine o sezon başı benim geldiğim dönemdeki gibi yönetim kurulunu ilan Pavot'u göndermesinden dolayı bir eleştiri konusu olacak mı? İşte benim ağzımdan o konuyla alakalı farklı bir şey çıkıp da iş yanlış yere mi gider eder falan diye inan dışarı çıkmıyordum ya. Yani böyle bir saçma sapan bir durum. Doğal olarak o kaosu da ciddi anlamda yönetip Hatay Spor'da 15 haftalık periyotta lider olarak ve açık ara puan farkıyla lider olarak götürmek baktığınız zaman Bayram Toyos Halkin daha önceden hiç bu ligde görev almamış. İşte mücadele ettiğimiz, yarıştığımız, kulvardaki çok saygıdeğer teknik adamların, Osman Özköylülerin, Erkan Sözelilerin, Yücel İlizlerin, Mehmet Altıparmakların olduğu, Uğur Tütün Ekerlerin olduğu bir e, teknik ekiplerden bahsediyoruz Said Kara Fırtınalar'ın kez aynı şekilde e, Bir tane alt Lig'den Bayram Toysal Adında birinin gelip e, Hatay Spor kadrosu iyiymiş Olabilir yani her takımın iyi kadrosu var ama Herkes e, iyi yönetemeyebilir Sonuçta teknik adam e, Çok farklı yaptığı hamleler Oyuncu tercihleri yapılan antrenmanlar e, Sezon için Periyodlamalar vesaire filan bunlar çok önem Arz ediyor futbolda biz bunları çok düzgün yaptık. İşte bu anlamda insanların gelip sorması lazım. Yani, Hocam bu işi nasıl başardınız? Gel biz de size şöyle bir imkanımız dahilinde böyle bir hedef verelim. Böyle bir hedef gösterelim. Ama maalesef bazı durumlarda çıkmaza giriyoruz. Artık adını siyaset mi diyelim ya da adamcılık mı diyelim ya da farklı beklentileri olan insanlar mı diyelim bilmiyorum. Bizden önce insanlar bir yerlere gidiyor. Çoğu takımda böyle oldu olacak anlaştık anlaştığınız. Çat yukarıdan bir telefon geldi. Hocam kıramadık onunla. Canımın sağ olsun ne diyeyim şimdi yani. Pişman ben oldunuz de... mu hocam? Ee, pişmanlık demeyelim ama e, insan iş geçiriyor. yani Ciddi anlamda elimdeki şampiyonluğu ben yani elimdeki kupayı ne bileyim yani bunun adı adını nasıl koyarsanız bilmiyorum ama ben bu kupayı kaldırmak istemiyorum. Allah siz kaldırın. Elinizin tersiyle itiyorsunuz evet. hocam. Aynen öyle oldu. O yüzden... Ne bileyim yani pişman mıyım aslında değil miyim onu da bilmiyorum. <gülüyor> hocam şimdi siz böyle diyorsunuz ya Kaos'u çok iyi yönettim bunlar gölgede kaldı görülmedi. Hani takdir edilmedi falan. Hocam Kaos'un nirvanası Eskişehir gelin Eskişehir Ben benim kaosu hiç kaos Bakın yok. şu örneği de vereceğim şu evet. örneği de vereceğim. Fuat Çapa bu genç kadroylu 16 puan topladı Kasımpaşa'ya gitti biliyorsunuz. Evet. Yani burası çok farklı bir vitri hocam Eskişehir herkes takip ediyor siz de biliyorsunuz. Kaos'un e, nirvanası Eskişehir burada? dediğim gibi abi gelirse, Hocam gelirseniz yani e, Çok da görüşürüm Ben de çok memnun olurum <gülüyor> i̇nşallah. Çok da memnun olurum yani. Şartlar durumlar ne olur bilemiyorum ama Bir teknik adam olarak Tekrar söylüyorum takım ayrımı yapma lüksüm yoktur Yeter ki e, şartlar Fizik şartlar e, Karşılıklı e, Samimiyetin olması benim için Daha önem arz ediyor Bir şeyler yaparız inşallah yani Eskişehir olur başka yer olur Hocam bir takımın başında görelim sizi. Çok isterim. Hani bizim program da uğurlu bu aralarda bize konuk olan bir yerlere gidiyor. En son Deniz Ateş Bitner de bize konuşmuştu. Şimdi TV yüzde programa başlayacak. Evet. Vallahi işte hocam uğurlu geliyoruz. İnşallah size de uğurlu geliriz. Acaba diyorum ki hocalar bırakıp böyle bir yorumculuk falan mı size bir, bir tane... Para yok hocam. Durak Vallahi o işlerde para yok. Siz teknik <gülüyor> devam yani. Ne bileyim yani burada da işte böyle kolay kolay gitmiyorlar ama biz inşallah onun üstesinden de geleceğiz. Güzel işleri imza atacağız yani çok da şey. Hocam ederim. siz bu çizgide devam edin çok iyi yerlere geleceksiniz ben inanıyorum. Yani İnşallah. Yasan içinde olan birisi olarak söylüyorum bunu merak yani Şunu şunu net söyleyeyim ben bunu teknik ekibimle de konuşuyorum. Bazen böyle bana serzenişte bulunuyorlar işte altluktan önemli takımlar geliyor işte e, hocam niye? Ey, sporu söylediniz mesela. Adam şu anda bakıyor mesela kazanılan para takımın durumu vesaire falan, yapılan verilen imkanlardan. Adam tabii ki rahatsızlık duyuyor yani. Hocam nasıl olur da gidemedik, gitmedik bilmem ne diye. Ama ben hep şunu söylüyorum. Siz sakin olun. Yani yeter ki benim arkamda olduğunuzu ben hissedeyim. Size daha iyilerini ben kazandıracağım. Hatta benim hedefimde. Neresi olursa olsun bak hiç önemli değil. Yani şu şu dönemde ben hangi takıma gideyim, hangi ligye gidersem gideyim. Ama bunun sonucunda benim kesinlikle süper ligde takım çalıştıracağımı Allah nasip ederse tüm spor kamuoyu görecek yani. Böyle bir hedefim var. Çok kısa bir süreden de. Çok teşekkür ederiz hocam. Böyle yarım saat 45 dakika diye anlaştık ama bir saati geçti. Öyle ama mi? o da sohbet çok renkli olduğu için geçti hocam yani. Konu konuyu açtı. Eskişehir sporlar programı istilaihti falan. Bir evet. şey oldu. Hocam evet. çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. En kısa zamanda görüşmek üzere hocam. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşürüz.